Merhabalar değerli Business Channel Türk TV seyircileri. Bugün çok değerli iki konuğum var. Bunlardan birisi Kaan Kasapoğlu Bey ve ikincisi de birbirinden değerli konuklarım Yeşim Obus Efendi Teşekkür ederim hocam. Stüdyoya şeref verdiniz. Şimdi ilk sorumu tabi seyircilerimiz de merak ediyor. Sizlerin kim olduğunuzu, evet kim kimdir oyunu oynar gibi... Gayet doğal ve organik bir şekilde bize Kaan Kasapoğlu kimdir? İzah eder misiniz? Açıklar evet, mısınız? E, merhaba ben Kaan Kasaboğlu. E, 1970 İstanbul e, Yeşürt Eşiköy doğumluyum. E, bütün doğma büme Yeşürt geçti. 25 senelik bir sanayicilik hayatım var. E, öncesinde Marmara İşletme mezunuyum. İkinci mesleğim olarak e, bilgisayar programcılığı yazılımcılıkla yapıyorum. 25 sene Hadımköy'de sanayicilik faaliyetinde bulundum. Hala sanayi kollarında bir işletmemiz var. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında çeşitli iş adamları derneklerinde hem yönetici hem yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Harika. Ve şimdi de Galapagos restoranın işletmesini yapıyoruz. Aynı zamanda gezginim. 99 ülkeyi gezdim. Türkiye Gezginler Kulübü Yüsü, Orhan Kuralcan'ın Gezginler Kulübü üyesi Yüsü, bunları bu çerçevede işte dünyada bir sürü gezi yaptık, yeni insanlar gördük, yeni yaşam biçimleri tanıdık ve bunları da bu mesleğimizde yaptığımız restoran içinde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Birazdan 100. ülkeyi soracağım. Evet <gülüyor> seyircilerimiz merak içinde bunu e, bekleyebilirler programın akışı içinde. Şimdi hemen Yeşim Obüs Hanım Efendi'ye yöneliyoruz ve merakımızı giderin. Yeşim Obüs kimdir? <gülüyor> Merakınızı Giderelim hocam. Seyircil i̇zleyicilerimizin de merakını evet. giderim. Bir kere bugün burada olmaktan aynı bir keyif diyoruz. Onu söylemek istiyorum size. Hem kişilik olarak hem kanal olarak. Ee, Yeşimobuz kimdir? 1976, İstanbul doğumlu. Köken olarak Karadeniz'de, Öyle diyeyim size. Bu arada çok böyle şey yapmıyor. Çünkü bunun üzerine gittiler. <gülüyor> Hatta güzel bir Karadeniz Gecesi de yaptık Galapakos Restorantı. Ee, aslında ben de işletme mezunuyum. Ama e, çok uzun yıllardır, 20 yıldır organizatörlük yapıyorum. Son 7 yıldır da Türkiye'nin ilk tanınan bayan ilizyonistiyim. E, marjinal bir meslek halini aldı çünkü bayan yoktu. Tanınan ünlü bir bayan da yoktu evet. bu meslekte. Ben de onun avantajını yaşadım diyebilirim. Şimdi Kan Kaan ile birlikte e, Yurtta Galapagos Restorant'ın işletmesiyle uğraşıyoruz. E, sosyal medya basın danışmanlığı ve işletme konusunda orada da e, etkin olarak çalışıyorum diyeyim. Beraber evet. çalışıyoruz. E, değerli seyirciler gerçekten ben Yeşim Hanım'ı ve Kasap, e, Kaan. Kaan Kasapoğlu Beyefendi'yi <gülüyor> gidip gördüm yerinde tavsiye ediyorum. Ama biraz merakınızı giderecek soruları da kendim ve bizler alalım diyorum. Evet. Efendim restoranta yani Galapagos ismini koyma amacınız nedir? Seyirci ve müşterilerimize bu konudaki mesajlarınızı heyecanla sizden bekliyorum. Şimdi ben gezgin olduğumdan bahsetmiştim. Evet bu 99 ülke tabii çok çeşitli yerler var. Asya var. Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika, Bunlardan çok enteresan anılar yaşadığım ve e, çok güzel bir safari olan e, Botswana ülkesi vardı. Ve Botswana, bu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin e, orta kuzey komşusu. E, aynı zamanda çok belgesellere çıkan Okavango ve Kalahari, Okavango Deltası ve Kalahari Çölü'nün de içinde bulunduğu, bir parçalarının içinde bulunduğu e, çok güzel bir doğal yaşam alanı, çok önemli çok fazla oraya gittiğimizde bir ziyarette e, Mount fıcık bir hava onun karşısında ufak bir restorana girdik orada bir balık söylemiştik evet e, ve bu e, balık tatlı su balığı olarak geldi bize e, bunun ismi de tilapiydi işte ben hızlıca şey tilapiyeden bahsediyorum e, İsmimiz de bu tarzda geliyor bizim. E, Tilapya'yı şu anda restoranımızda veriyoruz. E, bizim yaşadığımız, gördüğümüz enteresan şeyleri de buraya yansıtmaya çalışıyoruz. İsmimiz de gezginlikten geliyor. Galapagos Adaları'ndan geliyor ismimiz. Galapagos, bunu seçmemizin sebebi Galapagos Adaları e, Pasifik Okyanusu'nda Ekvator'a yakın bir adalar zinciri. Bu Charles Darwin'in evrim teorisini geliştirdiği adalar. Ekvador, Ekvador ülkesine de bağlı. Bunların en önemli özelliği birbirine çok yakın adalar fakat içindeki canlı çeşitlilikleri çok farklı. Yani çok yakın adalar birbirine çok farklılaşmışlar. Biz birinci bizim gezginliğimizi belli etmesi için ikincili olarak biz de bir sürü restoranda yan yanayız orada. Fakat biz farklıyız. Farklı bir konsept yaratmaya çalışıyoruz. Galapagos ismini seçmemiz bundan kaynaklandı. Kesinlikle. Gezginliğimizden evet, geliyor. Gezginliğimizden ve gezginlikte edindiğimiz tecrübeleri, anıları, değişiklikleri, yemekleri buraya da restoranımıza da yansıtmaya çalışıyoruz. O zaman benim gidip gördüğüm gibi bir gezgin gibi sizlere de değerli seyirciler Galapagos Restorantı tavsiye ediyorum. Hayatında değişiklik isteyenler gezgin kültüründen, gezgin ruhundan biraz da biz hem mide olarak hem kalben hem ruhen e, fayda görmek isteyenleri gerçekten cidden bizzat gidip yaşayan kişi olarak tavsiye ediyorum. Yer 10 numara 5 yıldız. Şimdi <gülüyor> Yeşim Hanım'a rica ederim ne demek. <gülüyor> Yeşim Hanım'a yöneliyorum çünkü ona gittim gördüm ama başka tür organizasyonları da e, ve orada e, seyircilerimizin... Yani organizasyonlar, menüler, canlı programlar. Ben hemen bahsedeyim hocam. Evet, Mesela buyurun. ilk önce ismimizle yaşadığımız küçük bir anekdot ve komedi olan şeylerden küçücük bir bahsedebiliriz. Evet. Galapagos ilk etapta misafirlerimize ilk duyuyorlarsa eğer, zor söylemekte zor geliyor... İşte Galatapakos, Galata'da mısınız gibi cümleler çıksa da misafirlerimiz kısa bir süre sonra bu zor olan ismi. Siz bunu psikolojik anlamda belki daha iyi açıklayabilirsiniz. Profesyonel söyler hale geliyorlar ve tanıtım yaparken de bu şekilde anlatıyorlar. Galapakos evet balık ağırlıklı bir restoran. Dünya mutfağı olarak da ağırlıyor. Dediğimiz gibi çok uzak yerlerden farklı balıklar dünya üzerinden de getirip orada sunabiliyoruz. Ama evet, tavuk menülerimiz de var balık tercih etmeyenler için. Değişik organizasyonlar yapıyoruz. Mesela bölgeye çok yakın bayanlarımızın bayıldı kadınlar matineğimiz var. Ortalama 15 günde bir açıyoruz. Bu etkinliğimizi sadece kadınlar, e, Kaan Bey'in çok özel bir promosyonudur o, bayanlara. E, bayanlar gelip orada alkolsüz olarak hem menülerini yiyip hem canlı müzik eşliğinde 5 saat boyunca eğlenebiliyorlar. Size bomba bir soru geliyor. Aha, Erkekler mi? matinesi var mı? bir? <gülüyor> İkinci soru aileler için ne gibi matineleriniz var? Tamam yani ailelerimiz bir kere çocuklarıyla birlikte katılabiliyor. Çünkü alkol ve alkolsüz olarak e, hizmet veriyoruz. E, kadınlar için ayrı matinelerimiz zaten var. Kadınlar matinesi yapıyoruz. Evet. Çarşamba, cuma, cumartesi de e, özel canlı programlarımız var. Erkekler ile ilgili ne kadar espri olsa da, espri olarak gelse de bu talep. Ee, bunun üzerine gitmeyi düşünüyoruz açıkçası. Mesela işte asker arkadaşlarını e, yemekle birlikte askere uğurlamak isteyenler için erkek matinesi yapılabilir. Veya e, hemen aklıma gelen bir şey bekarla veda partileri yapılabilir. Erkeklerle ilgili böyle bir matine durumu olabilir. E, programı çok düşünmedik ama duyururuz herhalde. Beraber. O zaman hemen seyircilerimize şöyle bir öneride bulunayım. Beyin fırtınası yapın ve matinenizi, çeşidini, türünü... Hemen Galapagos restoranla evet. kendiniz belirleyin. Aynen yani konsept olarak kendilerinin belirlediği menüler ve konseptleriyle birlikte de yardımcı oluyorum. Ben uygun günlerimizde onların kendi istediği şekilde organizasyonlarını tamamen dekore ederek veya hazırlayarak taleplerine karşılık veriyoruz. Dostlar meclisinden bahsettik. Sadece programlarımıza değil dostane görenler, dost olmak isteyenler, dost meclisimize de katılsın diyorum. Hatta e, bu konudaki açıklamayı ben Kam Bey'e bırakayım çünkü ona özel. E, Hemen Kam Bey'e yöneliyorum. Kam Bey. Biraz sert bakıyorum ama. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü erkekler içinde e, matine çeşitlerinden tutun. Bir de başka bir merak ettiğim bir soru var. Galapakosun bir uğuru var mıdır? Hani az önce Yeşim Hanım'ın sorusuyla evet, beraber... Anla, ben, ben anlatayım <gülüyor> onu. Ee, şimdi ilk e, Yeşim'in bana sorduğu e, soruya cevap evet. vereyim. Ee, Dost Meclisi. Dost Meclisi. Evet. Bunu da bir keselim bir ara. Çok <gülüyor> durun atladık. <gülüyor> Dost Meclisi aslında e, bizim eskiden beri yaptığımız bir şey. Şöyle ki e, bizim aşağıda bir piyanomuz var. O piyano benim çocukluğumdan beri var. Ben Profesyonel değilim ama hobi olarak başladım. Seviyorum da, müziği de seviyorum, böyle e, piyanoyu da seviyorum. Ve bizim gençliğimizde de, çocukluğumuzda da, sonra ilerleyen yaşlarımızda da hep arkadaşlarla yaptığımız bir şeydi. Biz bunu Restor Galapagos Restoran için geliştirmedik. Ama keyifli ortam oluşuyor ve e, oradaki dost bildiklerimizle, dostlarla, sevdiğimiz, e, bize katılanlarla bunu yapıyoruz. Canlı karaoke şeklinde oluyor. Yani tamamen doğaçlama mikrofon dolaşıyor, çalıyoruz, söylüyoruz. Herkes dostane bir ortamda. Böyle keyifli bir aslında bir geçmişten gece bir yere böyle. gelen, e, evet. geçmişten bu yana gelen bir etkinliği, Kendi özerlerini yaptıkları etkinliği Galapagos'ta taşıdık biz. E, dostane geçmesi en güzel kısmı ve keyfi de o. Kan ve piyano çalarken mikrofon izleyici misafirlerimiz de, dinleyicilerimiz de ve onlar şarkı söylemenin keyfine varıyorlar tabii. Canlı karaoke yapıyorlar. Bunu çok seviyorlar. Biz de çok keyif alıyoruz. E, Kaan Bey'le bunu yaparken bu tamamen keyfi bir görev halinde değil. Aksine e, saati de önemli değil. Dostlarımız ne kadar oradaysa sabah kadar oradaysa biz de orada kalabiliyoruz yani. E haftanın her günde yapıyoruz. Dostlarımız. Neredeyse. Ben evet. Bir arada yani bu hani bir iki komşunun filan bir araya gelip de böyle şarkı türkü söylemesi konseptinde geçiyor. Sanat yapmak. Evet Karnı doğaçlama şey. oluyor hem Tabii. başka bir şey söyleyeyim. Psikolojik ve kişisel gelişim anlamında ve dönüşüm anlamında sizler orada kişiyi olduğu gibi kabul ederek e, onun değişim dönüşüm yaşamasına kendini güvende hissetmesine aynı zamanda özgüveninin ap yapmasına yükselmesine çok büyük katkı sunuyorsunuz. Hani diğer bir mesleğim alanındaki kişisel gelişime de katkılarınızdan dolayı Öyle. ayrıca Herkes teşekkür ediyorum. Amatör şekilde. Ya ben de dahil olmak Zaten, Biz hepimiz terapi yapmış yorkan. oluyoruz. Hem Zaten mesele terapotik havayı bir esinti halinde verebilmek, doğaçlama ve organik bir yaşam sunabilme, Diğer türlü kişileri, oraya gelen kişileri değiştirmeye çalışsanız zorlama olurdu. Yargı ve ön yargı içermeden onlara kendileri olmasını sağlıyorsunuz. Bu son derece önemliydi. İnanılmaz Zaten orada böyle bir sıcak, samimi bir atmosfer yaratmaya çalışıyoruz ve bu... Bunun enerjisinden dolayı da e, hakikaten çok mutluluklara da sahne oldu bunlar. Mesela bir evlenme teklifi, iki evlenme teklifi ve bir düğünü bir arada yaşadığımız e, geceler var. Evet, bunun uğruna bizim inanmaya oradan, başladık artık evet, yani böyle e, orada başlayıp tam. Bizim oradan evlendirdiğimiz çiftler var. Evet. E, çok evlenme teklifine şahit olduk. Galapakos'un bir uğru var diye düşünüyoruz. Mutlaka. <gülüyor> Ve saçtığınız enerjiyle misafirleriniz de kendini çok iyi hissediyor. Biz hiç kimseye müşterimiz gibi davranmıyoruz. Aha hoş geldiniz falan değil. Aksine sanki evimize gelen, misafirlerimiz evimize gelmiş gibi hoş geldinle başlayan, bir ihtiyacınız varmış, ne yapıyorsunuz falan gibi böyle güzel bir ortam. Siz birebir yaşadınız bunu. Evet, cidden Kaan Bey. Çocuklar eteğimizde Yeşim abla diyenler, işte Kaan Bey'le odada bilgisayar çizgi film açtıranlar, çocuklar. Evet. Yani bunlar da var. Tamamen orada kendi dünyanızı yaşayıp, sizin dediğiniz gibi aslında biz Dost Meclisi'nde belki de bir terapi yapıyoruz. Hem kendi adımıza hem onlara. Ee, i̇nsanların mesela çok şarkı se söylemeyi sevdiklerini gördük. İnanılmaz sesler çıktı mesela. O sesi biz Galapagos'ta yaşıyoruz. Evet, Galapagos'ta e, terapi diyebiliriz e, ciddi anlamda. Çünkü varmış, teknik bir açıklaması da varmış. Evet, masaları dolaşıyorsunuz ve kişiyi hakikaten Anadolu kültüründeki gibi, Karadeniz kültüründeki gibi, İç Anadolu kültüründeki gibi misafir ediyorsunuz. Misafir Bu maddiyatın çok, çok ötesinde bir şey. Benim Galapagos'ta bizzat yaşadığım şey profesyonellik ve amatör ruh At başı gidiyor. Yani bu çok önemli. Çok doğru bir şey tespit yapmış. Evet amatör bir ruhda profesyonel hizmet sunmaya çalışıyor 10 numara 5 yani yıldız. Başka bir e, soru geliyor size. Bakalım hazır mısınız? Gezgincilik ruhu nedir? Yani e, bunu seyircilerimiz merak ediyorlar. Ne tür turlar ve organizasyonlar yapıyorsunuz? Gezi turları evet. anlamında. Evet. Sadece Galapagos'ta değil... Galapagos dışında Türkiye ve dünya genelindeki organizasyon ve turlarınızı Galapotik terapi nerede devam ediyor? Buyurun. Bu gezginlik ruhu bir macera ruhu aslında. Yeni, evet. yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak, yeni yaşam biçimleri, yeni ekonomiler, yeni atmosferler, yeni iklimler bu insanın ufkunu açıyor diye düşünüyorum ben. Yani dünyada bir doğru olmadığını, birçok doğrunun olduğunu, bir yaşam biçimi olmadığını, birçok yaşam biçiminin olduğu, birçok kültürün olduğunu, birçok inancın olduğunu, evet. işte bir kültür değil, birçok kültürün olduğu ee, ve aslında dinlerin, dillerin, ırkların değil de insanın iyi iyisinin kötüsünün olduğunu görüyoruz. Yani bakıyorsunuz bir ülkede doğru olan ötekinde yanlış olabiliyor, ötekinde yanlış olan bunda doğru olabiliyor. Fakat Sonunda insan önemli. İnsan var hepsinin altında ve bütün her taraftaki insanları iyi. Yani insan iyisi kötüsü var. Bu en önemli katkı. Aslında özünde tüm kültürler, tüm inançlar, e, özellikle insan ortak paydasında, iyilik ortak paydası etrafında e, dünyada bir ring yaptırma, bir tur yaptırma. Hem özelinizde hem genelde bunu yaşattığınızı anlıyorum ve bizzat yaşadığım için de görüyorum. <gülüyor> Buyurun başka ne sürprizleriniz var? Ya bu insani açıdan tabii bakış açısı. Onun haricinde yani yeni yerler görmek işte değişik yaşam biçimleri, değişik yiyecekler, değişik tadlar Kaan Bey burada bir eğlenceler. özelliği var. Bütün turları kendi organize ediyor. Evet. Yani bir turla gitmeyi gitmekten hoşlanmıyor. Evet ben, münferit bir program yapıyorum. Böyle yapınca tabii hem gittiğiniz yerin mecbur araştırmak zorunda kalıyorsunuz. Sonrasında hava yolu kodlarına kadar, havaalanı kodlarına kadar insanın aklında kalıyor. Yoksa çalışmaya kalksa insan bunu hatırlayamaz. Ama araştırma yaparken bunları da öğreniyorsunuz. Nereyi göreceğinizi öğreniyorsunuz. E tabii bu çok geri gezmek için çok vakit lazım. O yüzden de biraz sıkıştırılmış noktaları bulup çok hızlı bir şekilde e, turlar yaptık şimdiye kadar. E, burada biz ayrı zamanda, ben insan ilişkilerini de severim yani insanlarla sohbet edeyim gittiğim yerlerde insanları tanıyayım, yaşam biçimlerini göreyim hatta yani dünyanın bir sürü yerinde dostumuz arkadaşımız oldu yani ne bileyim acayip bir Şili'de aile toplandı, ev ziyaretine de gittik. Baya aile toplandı, çoluk çomak falan. Ee, sonrasında o tesadik. aileler gelip Türkiye'yi ziyaret ettikleri zaman işte da geliyorlar. Birçok yerde de bay, bayrak ya, taşıyıcı yani. turist oldum ben. Evet. Ee, yani bayrak taşıyıcı turist nedir? Gittiğim yerde ilk defa bir Türk latandaşını görüyorlar. İlk defa bir Türk'ü tanıyorlar. Birçok yerde de bunu da yaptık. Ne yani. mutlu bayrağımızı orada dalgalandırabilmek son derece gurur verici. Bunlardan gezilerden elde ettiğimiz tecrübeleri de e, restoranda yansıtıp misafirlerimizle, dostlarımızla paylaşmaya çalışıyoruz. Mesela e, bir demin de bahsettiğim bir tilapya balığı sunuyoruz. Bunu e, balığın özelliği tatlı su, e, sıcak tatlı su balığı olması. Afrika ve sıcak böyle tropikal yerlerde yaşıyor. Yani çok lezzetli balık mı? Yok. Ama bunu yemek için Afrika'ya gitmenize gerek yok. Yani bir çok tadım şey değişik bir ...lezzet, değişik bir tat, değişik bir balık... Bunu ...yemek için. Biz, ben işte ilk... ...Botswanda'yı yiyebilmiştim... ...ama şimdi öyle bir şey. Herkesin... ...Botswanda'ya gitmeye ihtiyacı yok. Mesela... ...başka bir uygulamamız. tabii bunu zaman zaman... ...yapıyoruz... Ee, ...çocuklara, ziyarete... ...gelen çocuklara... Ee, ...NASA'nın... ...gerçek uzay yolculuklarında... ...kullandığı... ...kurutulmuş, dondurularak... ...kurutulmuş meyvelerden hediye ediyoruz. Bunu özel getiriyoruz yurt dışından. Tamamen e, ticari değil bu, ikram olarak. E, Tabi zaman zaman bu kapasitemizle e, orantılı olarak yapabiliyoruz. Ve e, çok enteresan da geliyor çocuklara. Yani evet. bu, gerçek şu anda da astronotların kullandığı şeyler. Küçük Orada, bir aletle girmeden e, geçemeyeceğim. Tabii. Şimdi gezginler grubu ve gezginlik dediğinizde insanlar bir yere gittiği zaman onun en iyi otelleri, ...en iyi gezilecek noktalarını gezerler. Kan bir özelliği var. Mesela 12 tamamen öyle değil, tamamen doğaya özdeş. işte Amazonlar Hı. gibi ya da e, farklı boyutlarda tamamen oradaki... ...hani yaşamın kalitesi değil, aksine doğanın içinde olmak insan olarak. En büyük özelliklerinden evet, bir tanesi. Ondan Amazon'da, daha keyif alıyor. Amazon'da tahta bir yerde kalıyorduk. Bir tane yerde Tarantula yaşıyordu bayağı bir uyukta. Yemek yediğimiz yerde köşede bir oyuk var. Orada Tarantula yaşıyordu. Hareket ediyor. Görüyorsunuz. Şey çok büyük. Aslan kedi köpek dolaştığı gibi bir resimde mesela. Ben da, videosunu da izledim. Kaan Bey aslan böyle zincire dolaştırıyor falan, falan moduna böyle? E, 99'a kadar gelmiş. Tayland'da Tiger Temple diye bir yer orası. Ha, orası iyi. da çok enteresan. Şu Kuvai Köprüsü tarafında. Evet. 99 yapmış Ekrem Allah. Hocam inşallah 99'dan sonrasını birlikte yapıyoruz hep beraber ayrıca MediLife Danışmanlığı da bekliyoruz biliyorsunuz imirimiz de var onlar için ee, sizin danışanlarınızın bizde imirleri evet. baki bize geldiklerinde lütfen sizin danışanınız olduğunu söylesinler MediLife evet. Danışmanlığı. Evet gerçekten MyLife Danışmanlık e, danışanlarına ve Koşutik hizmeti alanlarına. Galapagos restoranda %20 indirim tam gaz devam ediyor. <gülüyor> bilmiyorum biraz fazla uçtum ama galiba ben 100 ama %100 evet. ben %10 demiştim ama son olarak şeyi alayım en sevdiğiniz ülkeden bahseder misiniz? Şimdi Neden evet. yani o ülkeyi çok seviyorsunuz veya bilmiyorum Şimdi sorunun cevabını gibi, e, ilk başta demin de anlattığım gibi e, ben giderken bir şey beklemiyorum yani ben bütün gittiğim ülkeleri seviyorum ya ben evet. çünkü bir ülkeye giderken, o ülkeye gitmek, orayı tanımak, oranın insanını, yemeğini, işte atmosferini, iklimini tanımak için gidiyorum. Dolayısıyla ben orada gideyim, aman konfor bulayım, temizlik bulayım, yemek bulayım, deniz bulayım, güneş bulayım. İşte hiç böyle bir beklentim yok. Doğal Gidip işte çok, hani çok pis orada olan ortamlarda var. da bulundum. İşte evet. Börtü böcekle de yaşadık. Yani Etiyopya'da mesela sabahleyin yataktan böcek çıktı. Bacağımda yürüyordu, ısırmadı. Ama dostluk içinde ben de onu yere attım. Ben de onun üzerine evet, evet. Böyle... Anladığım kadarıyla gayet doğal, gayet, gayet organik, organik ama abi. gayet e, güvenli bir hem kalbe, hem mideye, hem zihne bir alışveriş yaptığınızı, e, bir aile ortamı oluşturduğunuzu zaten yaşarken ama, ama bunu ya, tamamen bu işin dışında yani bu işe gönül koymak bir kere gezginciliği anlatmak tabii aileye önem verilen önem bizim e, Kaan Bey dışındaki bütün yöneticiler var yani e, bayanlara e, burada verdiği değerden dolayı da ben onunla kurutluyorum hakikaten çünkü çok önemli tabii. Bayanların elinin değdiği yerler böyle biraz daha nazik mi keyifli mi oluyor bence Kaan mi? Bey işi biliyor Evet. <gülüyor> evet. işi biliyor. Tabii o, ya, bir, e, bayan derindeymesi her zaman farklı oluyor. Nazık, yani de görünümde de her şeyde. Nazık, naif, zarif e, ve akıllı bayanları işe dahil ederek <gülüyor> değil mi? E, bu arada erkek dayanışması için ara ara böyle bize müracaat edebilir veya e, şöyle bir işaretinde biz sana destek sunarız. Zaten tamam, yani, erkek düşmanı bayanlar olabilir. değil bunlar. Benim gördüğüm Erkek düşmanı bayanlar değil. Hemen o zaman seyircilerimize evet artık sizler artık erkek dostu bayanlar. Temiz, bizim bütün amacımız orada aileyi bir arada tutup da eğlendirebilmek. Yani bravo. bravo. Aileye, aileye, Orası de, bir, bir gerçekten. Bir dayan, erkek dayanışmasına ihtiyaç olabilir. Ben korkmaya başladım. <gülüyor> evet. Hanımefendi e, Trabzonlu. Geçenlerde Trabzon gecesi düzenledik. Evet. Bir dostlarımız gelmişti. Baktık her şey Trabzon'da bir şey dedik. Böyle oldu. İzin vermiyor artık. Evet. Ee, bu Dost Meclisi yaptığımız piyanoyu da tamire yollamıştık. Evet. Piyanolarda dediler. Madem piyanoyu da yolladık artık kemança çalmaya izin veriyorlar. Evet. <gülüyor> çok güzel. Ee, o, o zaman yardım isteyeceğim Evet. E, Manavamızdan işte Hamsin pilavumuza kadar böyle var ve Kavya çok güzel bir espri yapmış orada. Mesela Ay, hayırdır ne olmuyor falan. İşte Yeşim Trabzon'da biz de onu oyduk. Piyano da çalmıyoruz, keman yani böyle bir esprili, <gülüyor> Evet. Misafirlerimiz hala espirisini yapıyor. O yani zaman değerli danışanlarımı hemen e, ve seyircilerimize yönelelim. Değerli erkekler, bakın görüyorsunuz e, çok geç olmadan hemen Galapagos Restorant'a müdahil oluyorsunuz. Gerek eşinizde, gerek sevdiklerinizde, gerek arkadaşlarınızda, gerek cümbür cemaat, Bayanlara da sözüm matineleri, bayan matinelerini hiç kaçırmayın. Aile matinelerini hiç kaçırmayın. Buyurun. Çok güzeldi. Mesela anneler babalar şunu yapmaya başladılar. Atıyorum 19 yaşında, 20 yaşındaki genç kızları ya da işte 18'i geçmiş çocukları var. Rezervasyon yaparken şöyle yeğilman size emanet. Araçta gönderiyorsunuz gibi. mi? Tabii efendim. Bir kadetten fazla içki vermeyeceksiniz. Siz öyle mi istiyorsunuz? Tabii efendim deyip annelerinin izinleri dahilinde artık genç ya yani böyle genç kızlarımız bir bizim de bizimle dostlar meclisine kalıyorlar ve onların bir anne baba rahatlığında evlerine kadar gidene Bizim kadar de kontrollerini yapıyor. Bizde 18 yapıyoruz. yaşında çocuklarımız olduğu için. Evet. Benim en kızı var Ahu, evet. benim oğlum evet. var. Onlar da onlar da orada oluyorlar. Evet. Ve onlara tabii ki bir anne babasının gözü arkada kalmayacak şekilde mukayit oluyor. Bizim de çocuklarımız var evet. çünkü. Bravo. Gençlik kısmındakileri da, da onlar geliyorlar ki benim oğlum da eee ve rektör sanatçı bir çocuk. Ahu da babadan dolayı zaten böyle çok güzel bir sanat aşkıyla geliyor. Aynı zamanda gençleri bir arada orada masada görmek çok keyifli enerjilerini kullanmak, almak. O zaman hemen hızla yeni bir iş, yeni bir kariyer programına nokta koyuyoruz. Devam edeceğiz. Hoşçakalın, dostça kalın. Business Channel Türk TV'de kalın efendim. Görüşmek üzere.